Sonunda iyi haberlerle karşınızdayım. Hakikaten son günlerde hep kötü haber, hep kötü haber. Bu sefer haberler iyi. Üstelik hani kötü haber gelince hepsi birden gelir ya. İyi haberlerinde hepsi birden geldi dün. Hem Amerika Merkez Bankası'nın açıklamaları süperdi. Hem Bitcoin'le ilgili hoş bir gelişme var. Dünyada Bitcoin adaptasyonu konusunda iyi haberimiz var. Hem de bir yandan Tesla yatırımcıları için iyi haberler var. Hazırsanız başlıyoruz. Önce Amerika Merkez Bankası Başkanı pablo söyledik. Odaklanalım. Çünkü onun söyledikleri bütün dünyayı en çok etkileyen cümleler oluyor. Dün iyi konuştu. Hani hep bize böyle kötü haberler verirdi. Bu sefer iyi haberler verdi. İyi yorumlar yaptı. Herhalde o da biraz yeni yıl havasına girmiş durumda. Böyle bir Noel Baba şapkasıyla sanki konuştu. Konuşmasını 3 temel bölüme ayırabiliriz. İlk bölümde enflasyonun hala yüksek olduğunu ve Fed'in bütün gücüyle mücadele edeceğini söyledi. Ama hemen ardından ekledi. Biz enflasyon olan mücadeleyi kazanmaya başladık dedi. Bu noktada Powell'ın enflasyon kalemleri 3'e ayırdığını görüyoruz. ki çekirdek ürünler dediği ürünler. Herhalde bunun içine gıda giriyor. Emtia fiyatları giriyor. Düşüş var dedi. Burada enflasyona mücadele kazanılıyor dedi. İkinci bir kategori olarak evleri koydu. Yani daha doğrusu kiraları koydu. Ve dedi ki yeni kiralama sözleşmelerinde artık enflasyon etkisini az hissediyoruz. Bunun 2023'ün ortalığına doğru bütün kiralama enflasyona yansıyacağını düşünüyoruz dedi. Yani bu mücadele kazandı. kazandık. Üçüncü mücadele ise iş gücü pazarı ile ilgili. Burada tam anlamıyla bir zafer ilan etmedi. Çünkü hala Amerika'da istihdam kuvvetli. Şöyle küçük bir değişim var. Eskiden her işsiz insan için iki yeni pozisyon açılıyordu. Şu anda o 1.7'ye inmiş. Bu küçük başlama işareti. Maaşlarda yükseliş devam ediyor ama yavaşladı ve enflasyon orada da geliyor gibi. Ve çok korkulan bir konu olan maaş yükseldikçe enflasyon yükselir. Enflasyon yükselince maaş yükselir döngüsü. Türkiye'den bu döngüyü muhtemelen biliyorsunuz. Onun da gerçekleşmediğini ve maaş yükselişleriyle enflasyon arasındaki dengenin oturmaya başladığını söyledi Powell. Peki Powell dedi ki enflasyon yüksek. Ama onu yenmeye başlamış durumdayız. Buraya kadar haberleri iyi. Peki üçüncü bölümde ne söyledi? Fed'in tek görevi enflasyona mücadele etmek değil. Fed'in görevi istihdam pazarını ve ekonomiyi de belli bir canlılıkta tutmak. Ve orada dedi ki ekonomik büyüme olarak da hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Normalde Amerika %2, %3 büyümek istiyor. Ama bu aralar bu enflasyonla mücadele için büyümeyi durdurmak istiyorlar. Ama küçülmek de istemiyorlar. Böyle enteresan bir dengede gidiyorlar. Çünkü küçülünce insanların işsiz kalıyor, çok sıkıntı başlıyor. Ve dedi ki tam sıfırın biraz üstünde büyüyoruz. Tabi istediğimiz şey budur dedi. Bu da tabi çok iyi haber. Çünkü bu durumda hem enflasyonu yenebiliyorlar hem çok sert bir resesyon olmama ihtimali var. Bu da yola çıkarak Powell'ın son yorumu piyasaları esas coşturan yorum oldu. Belki de çok sert bir iniş yapmamıza gerek kalmayabilir. Daha yumuşak bir inişle yumuşakça. Soft iş öyle diyor. Bir inişle biz bu işi başarabiliriz gibi gözükmeye başladı bana. Dedi. Powell ve ondan sonra piyasalar coştu. Nasdaq yanılmıyorsam %5'e yakın yükseldi. Onun üzerine Tesla gibi hisselerde %10'lar, 12'ler ortalık coşmuş gözüküyor. Coşmuş derken galiba piyasalar olumlu havaya giriyor. Tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Ben de bu olumlu havayla ilgili yakında bir eğitim veriyorum. Tam da bu pazar günü Nasdaq borsası nasıl yatırım yapılır konusunda. Bu eğitimin 6. tekrarı çok talep gördüğü için 6. tekrarı aşmış durumdayız. Fiyatı katılımcılar biraz yüksek geliyor ilk etapta ama bence değil. Neden değil? Çünkü yani yatırımcı olacaksanız biraz bir şey öğrenmekte fayda var. Hele Nasdaq gibi riskli bir yere yatırım yapıyorsanız. Ve biraz sonra bahsedeceğim riskler gerçekleşmezse Nasdaq da iyi bir döneme giriyor olabiliriz. Yani eğitim tam zamanı bu pazar günü yapacağız eğitimi. Eğitimle ilgili bütün bilgileri yukarı ve aşağıya bıraktığım Linklerde bulabilirsiniz. Yani özetlemek gerekirse enflasyonla mücadele devam ama biz bu mücadeleyi kazanmaya başladığımızı hissediyoruz. Ve artık ekonomiyi batırmadan, çökertmeden faiz artışları biraz sakinleştirerek gitmenin zamanı geldi. Hatta en güzeli de bu. Bu aralıkta buna başlayabiliriz. Bu durumda bir ara piyasaların korktuğu faizler %7'lere gider mi vesaire meselesi pek gerçek olmayacak gibi gözüküyor. Şu anda %4.6'lardayız. Belki %4.8, 5 civarında bir yerlerde bu işler sakinleşecek gibi gözüküyor. İşte bu da borsalara sevindiren temel haber. Tabii bütün bu iyi haberler enflasyondaki düşüşün devam etmesine bağlı. O yüzden 13 Aralık'ta açıklanacak enflasyon verisi çok kritik hale geldi. Eğer o gün enflasyon %7'nin altına doğru sarkma emarileri gösterirse iki gün sonraki FED toplantısından pek korkmamıza gerek kalmaz. 50 bas puanlık beklenti gerçekleşir. Sonrası için de belki artık 25 bas puanlar hatta 0 bas puanlara doğru gideriz. Tabii buradan faizlerin düşürülmeye başlayacağı gibi bir haberi anlamamak gerekiyor. Sadece artık daha kontrollü geçeceklerini söylüyorlar. Powell daha bir konuşmasında şöyle söylemişti. Yükselteceğiz, sonra gerekirse gevşeriz demişti. Şimdi diyor ki, hayır, batırmadan, çökertmeden gideceğiz. Sonradan gevşetme gerek kalmadan ekonomiyi çökertmeden ilerleyeceğiz. İşte bütün bunlarda bizim için iyi haber. Hem hisse senedi borsalarında hem de kriptoda, dün zaten kriptoda hareketlendi. Dün kriptonun bu arada hareketlenmesi tek nedeni Powell değildi, ana motif orada ama bir diğer nedeni de Brezilya'nın dünyanın en büyük 12. ekonomisinin Bitcoin'i resmi bir ödeme aracı olarak kabul edeceği haberleri geldi Henüz başkanın onayından geçmemiş. Biliyorsunuz başkanları yeni seçildi. O da onaylanırsa Bitcoin cephesinde iyi şeyler olacak gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük 12. ekonomisinin kripto parayı Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak kabul etmesi tabi süper olumlu bir haber. Dün dedim ya iyi haberler yağdı diye bir de Tesla ile ilgili iyi haber var. Tim Cook'la yani Apple CEO'suyla Elon Musk barıştılar. Elon Musk Apple'ı ziyarete gitti. gölün önünde bir video çekti. ...Tim Cook'la sohbet ediyoruz dedi ve bir yanlış anlama olmuş zaten Apple bize yasaklamayacakmış dedi. Yani ben tabii burada Tim Cook'un biraz açıkçası stratejik oynadığını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyetçi cepheden müthiş baskı geldi Apple'ın üzerine özellikle de cumhuriyetçilerinin bir dahaki başkan adayı olacağını tahmin ettiğimiz Florida valisi DeSantis ne yapıyorsun Apple kendine gel dedi. Bir de Apple biraz tabii açıkçası yanar döner de oynar oynuyor. Mesela Çin'de devletin kullanıcıları sansürlemesi konusunda devlete süper yardımcı olan yeni girişimleri var Apple'ın. Öte yandan sonra gelip de Twitter'a bunları söylüyor olması da inandırıcı da değil. Tim Cook akıllı herif burada iyi bir denge bulmaya çalışıyor. Elon Musk'a da barıştılar. Bu da test ayrıca yaradı. Ve son olarak bir de Dün yine iyi bir haber, test yatırımcıları için dolaylı iyi bir haber. Elon Musk'ın diğer projesi olan Neuralink yani insan beyniyle bilgisayarı birbirine bağlamak konusundaki projesi. Onda da açıklamalar vardı. Dün bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve 6 ay içerisinde artık bu cihazları insan beynine implante edebileceklerini söyledi Elon Musk. Sağlık Bakanı onaylarına kalmışlar. O da iyi bir şey dolaylı olarak testler için çünkü Elon Musk için aslında yeni bir para kazanma kaynağı oluşuyor. Testen üzerindeki baskıyı azıcık azaltabilir gibi gözüküyor. İyi gündü ya. Bazen iyi haberler vermek lazım. Eğer bu iyi haberler hoşunuza gitmesin de beni takip etmeye devam edin. kalın hoşça hoşçakalın. Görüşmek üzere.